Bir teste yollanması. Bu viskar olabilir. Dis teksi, tarayan e, testler olabilir. Bunların yaptırılması. Çünkü eğer birinci sınıfta çocuk okuma yazmayı düzgün yapamazsa iki, üç, dört en zorlandığı dönemler olacak. Ki korktuğumuz beş ve altıdan sonra çocuklar eğitimden tamamıyla geriye çekiliyorlar. Burada zihinsel özür değil ama.